$18.63, $19.62, $6077.62, borsa $4.963 ve Bitcoin $16.9 olma günü düşüşle kapattılar. Berabatçı hazırlık maçında Vanenco'dan sonra bir başka İspanyol ekibi Bilalaya'yı devirdi. Çankırda MHP AK Parti ve Zafer Partisi'nden ayrılan 95 kişi İYİ yaptı. Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarını üzecek Mario Kart'ı açıklaması geldi. Sağlara dönüşü 3-4 haftayı bulacak dedi. Dünya Kupası ABD'yi deviren Hollanda çeyrek finale yükselen ilk takım oldu değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin vizyon belgesini eleştirdi. İthal ekonomiyi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin bile geleceğini ışık tutamaz dedi. Trabzonspor'da Hulsteyi hazırlık maçına genişlemedi ve 1-1 berabere kaldı. Galatasaray hazırlık maçında Rayo Venko'ya 1-0 mağlup olsun. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yaman Türk'ün ağır sözleri sonrası kürsüyü terk etti değerli izleyenler ve bu haberimize gün özelinin sonuna geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın.